Vade analiz raporları ne işe yarar, nasıl hazırlanır? Yana sayfası üzerinde arama alanına gelerek vade yazarız. Arama listesinde başında turunculu ikon bulunan satırlar rapor ekranlarımızı göstermektedir. Sistemde iki bakiye kontrol raporu bulunmaktadır. Cari kart vade bakiye raporu, cari vade ekstra raporu. Cari vade ekstra raporunu görüntüleriz. Cari vade raporu borçların alacaklar ile kapatılarak gecikmeleri ve bu gecikmelerden kaynaklanan vade farklarının hesaplanmasıdır. Hem müşteri borçları için hem de müşteriye kendi borcumuz için bu raporu hazırlayabiliriz. Carinin tüm borçları ve alacakları vade tarihine göre eşleştirilir. Vade tarihinde ödememe durumunda vade farkı oluşur. Erken ödeme veya geç ödeme faizine göre vade farkı hesaplanır. Ekranımızda firma pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma bulunması durumunda ilgili firmadan giriş yaparak raporlarımızı inceleyebiliriz. Firmamızın geçmiş dönemine ait işlem incelemek için ilgili dönemimizi seçeriz. Tasarım alanında aktif rapor tasarımımız bulunmaktadır. Liste ekranını görüntüleriz. Rapor tasarımları listesinde mevcut tasarımlar üzerinde değişiklik yapmak için ilgili satırı işaretleyerek aşağıdaki panelden değiştiririz. Basım şekli olarak tek bir cariyi seçeceksek tek basım, cari seçimini belirli bir aralık için yapacaksak toplu basım aralık, cari seçimini listeden toplu olarak yapacaksak toplu basım seçmeli seçeneğini işaretlememiz gerekmektedir. Cari hesap kodu alanından F1 ile cari kart listesi ekranımızı görüntüleriz. İncelemek istediğimiz carinin satırını işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. İncelemek istediğimiz borç türünü seçeriz. Referans vade tarihi varsa ilgili tarih seçimini gerçekleştiririz. Uygulayacağımız erken ödeme faiz ve geç ödeme faiz oranlarını oransal olarak ekleriz. Üst işlem kullanıyorsak ilgili kaydımızı ekleriz. Firmamızda şube bazlı çalışıyor isek ilgili şubemizi ekleriz. Masraf merkezi kullanıyor isek ilgili masraf merkezi kaydını ekleriz. Faturalanmamış irsaliyeleri de dahil et, teslim olmamış siparişleri de dahil et, teminatları dahil et. Kapanma durumuna göre grupla eşlemeleri göster, eşlenmeyenleri göster, kapananları gösterme, malzeme bağlantısı olan hareketleri dahil etme seçeneklerini işaretleyerek ilgili bilgilerin rapor ekranımıza eklenmesini veya raporumuzdan çıkartılmasını sağlayabiliriz. Cari ile düzenlemiş olduğumuz malzeme bağlantısı bulunuyor ise ilgili kaydımızı seçeriz. Raporu görüntülemek için aşağıdaki panelden ekran seçeneğini kullanırız. Raporda her borç satırının altında eşleşen alacak satırları vardır. Fiş tutarı kolonundaki değerler, fişin borç ya da alacak tutarını göstermektedir. Devir kolonundaki değerler, yıl sonu devreden tutarı göstermektedir. Kapanan kolonundaki değerler, ne kadarlık borcun kapandığını göstermektedir. Kalan kolonundaki değerler ise, borçtan ne kadar daha kaldığını göstermektedir. Kapanan alanında vade tarihimizden kalan vade farkını görüntüleriz. Bu vade farkı ile oluşacak faiz karşılığı, vade farkı kolonunda yer alacaktır. Vade farkı vadesi ise borç vade tarihi artı kapanan valörü göstermektedir. Vade farkı ise kapatma hareketiyle oluşan vade farkı toplamını göstermektedir. Vade farkı hesaplaması için kapanan tutardan belirli faiz oranı ile valör gün çarpımı vade farkını göstermektedir. Vade farkımız referans tarihli ise referans tarihi ile arasındaki fark kadar gün sayısında faiz işletilmek istenebilir. Yani faizin de faizinin alınması Kapanacak valör ise kapanmayan bakiye varsa ve vadesi geçmişse kalan miktara vade farkı hesaplamasıdır. Kapanacak vade farkı ise vade farkı oluşan ilgili tarihten vadesinin kapanması istenilen tarih tartılarak ilgili valör karşımıza gelecektir. Düzenlenen raporun tasarımında değişiklik yapmak için aşağıdaki panelden tasarım seçeneğini kullanırız. Yazdır seçeneği ile raporun çıktısını alabiliriz. e-posta seçeneği ile farklı formatlarda raporu e-posta gönderimi sağlayabiliriz. Dosya seçeneği ile farklı formatlarda raporu dışarıya alabiliriz. Arama menüsünü görüntülediğimizde bir diğer bakiye kontrol raporu olan cari kart vade bakiye raporunu görüntüleriz. Vade bakiye raporu toplu vade bakiyesini görüntülememizi sağlamaktadır. Firmamız pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma var ise ilgili firmadan giriş yaparak raporumuzu inceleyebiliriz. Firmamızın geçmiş dönemine ait işlem incelemek için ilgili dönemi seçeriz. Tasarım alanında aktif rapor tasarımımız bulunmaktadır. Parametreler sekmesinde inceleyeceğimiz borç türünü seçeriz. Varsa var ade referans tarihini seçerek bitiş tarihini seçeriz. Uygulayacağımız erken ödeme faizi, geç ödeme faizini oransal olarak ekleriz. Üst işlem kullanıyorsak ilgili seçimi gerçekleştiririz. Firmamız şuba bazda çalışıyor ise İlgili şubemizi seçeriz. Masraf merkezi kullanıyor isek ilgili masraf merkezi kaydımızı seçeriz. İşlem dövizimizi ilgili alandan seçeriz. Bakiyesi olmayan cariler listelenmesin. Kuturalanmamış irsaliyeleri de dahil et. Teslim olmamış siparişleri de dahil et. Teminatları dahil et. Raporlama dövizine göre hesapla. Adresi geçen hareket detayını göster. Vadesi gelmeyen hareket detayını göster. Malzeme bağlantısı olan hareketleri dahil etme seçenekleri ile ilgili alanları raporumuza ekleyebilir veya raporumuzdan çıkartabiliriz. Cariğimizle malzeme bağlantısı bulunuyor ise ilgili malzeme bağlantı kaydını seçeriz. Ekleyen vadesi geçenlerle ilgili alanları eklediğimizde tüm vadesi geçen işlemler getirilecektir. Ekranımızın sağ tarafında bulunan sıralama ve gruplama alanından... Yer alan bilgilere göre rapor ekranda gruplamalar gerçekleştirebiliriz. Sıralama alanından seçeceğimiz işleme göre artan veya azalan şekilde raporlarda sıralamalar gerçekleştirebiliriz. Filtreler sekmesinde raporda filtrelemeler oluşturabiliriz. Raporu görüntülemek için aşağıdaki panelden ekran seçeneğini kullanırız. Cari vade ekstra raporu ile cari kart bakiye raporu arasındaki fark raporda vade farkı olmasıdır. Borç işlemleri alacak işlemleri ile kapatılarak vade farkları hesap Kapanan alanında bulunan valörler kapatılan borçlar arasındaki gecikmeleri, kapanan tutarlar ile toplam ne kadarlık bir bakiye kapatıldığını, vade farkı kapatılan tutar içerisinde erken veya geç ödeme yapılması durumunda oluşan vade farklarını göstermektedir. Vadesi geçen alanında bulunan valörler, ortalama gecikmeleri göstermektedir. Bekleyen bakiye ise vadesi geçen henüz ödenmemiş bakiyeleri göstermektedir. Vade farkı ise vadesi geçen bakiyenin vade farkı tutarını göstermektedir. Toplam vade farkı ise kapanan vade farkı artı vadesi geçen vade farkını göstermektedir. Vadesi gelmeyen alanında vadesi gelmeyen bakiyenin ortalama vadesi görüntüleri tutar alanı vadesi gelmeyen bakiyeyi, bakiye alanı ise vadesi geçen bekleyen bakiye ile vadesi gelmeyen tutarların toplamını göstermektedir. Tasarım üzerinde değişiklik yapmak için aşağıdaki panelden tasarım seçeneğini kullanırız. Yazdır seçeneği ile raporumuzun çıktısını alabiliriz. E-posta seçeneği ile farklı formatlarda e-posta gönderimi sağlayabiliriz. Dosya seçeneği ile farklı formatlarda raporu dışarıya alabiliriz.